Selam arkadaşlarım yengeç akrep ve balık arkadaşlarım su grubunun güzelleri nasılsınız ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz Efendim açılımımı başlamadan öncesinde bilenler beni sürekli takip eden arkadaşlarım bilirler Daha öncesinde çay falı aşk hayatınız kanalım vardı sevgili arkadaşlar artık nazaramı değdi araya şeytan mı girdi bir uğursuzluk aldı başını gitti ben de kapattım baktım hayır yok böyle bir tıkanma yaptı Şimdi yenisini açtım sevgili arkadaşlarım birinci videolarımı yükledim daha sonra da ilginç videolar gelecek o kanalım çayfalı Aşk Hayatınız kanalım sadece aşk hayatınıza ilişkilerinize duygularınıza hitap edecek değişik değişik videoları şu an hala çekmekteyim sevgili arkadaşlar sizleri çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum şöyle bir göz atın linklerinde zaten videolarımın altında göreceksiniz tekrar işimin başındayım sevgili Yengeç, akrep ve balık arkadaşlarım. Tamam, sizleri oraya bekliyorum. Buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yere bekliyorum güzel insanlar. Şimdi ne yapıyorsun bakayım? Şen gül derseniz efendim sizler için kariyer, iş hayatınız, aylık bütçeniz, maddi durumunuz, ardından da borçlar ödenecek mi açılımı yapacağım. Sevgili arkadaşlar, üçlü üçlü çekiyorum videoyu. Yani grup grup yapıyorum. Şu an su grubundayım sevgili arkadaşlar. Kasım ayında bakayım sizleri kariyerinizde, iş hayatınızda neler bekliyor güzel haberler alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar önce yengeç arkadaşlarımdan giriş yapacağım. Sevgili narin balıklarıdan ve balık arkadaşlarımdan çıkacağım. Bakayım yengeç arkadaşlarımızın iş hayatı, kariyer. Kariyer ve iş hayatı nasıl olacakmış? Kasım ayı içerisinde şöyle bir bakalım. Hmm, çok güzel, harika hmm, sevgili yengeçler size de güzel çıktı şimdi önce kariyer sonra iş olarak değerlendireceğim bunu size ardından maddi durum ve borçlara bakacağız sevgili yengeç arkadaşlarım güzel planlı hareket etmişiz hala da yapıyoruz planlı bir şekilde kartımız çok güzeldir uzun vadeli planlardan söz eder bize sevgili yengeç arkadaşım kariyerinizle alakalı güzel planlı hareket etmişsiniz planlı hareket ettiğiniz için doğuş yaşayacaksınız Bakın Gerçeği bulacaksınız der kartımız. Bu kart aşk hayatında yolunuza çıktığında gerçek aşkı buldunuz der. İş hayatında yolunuza çıktığı için gerçeği buldunuz der. Bakın gerçek kariyeriniz her neyse hedefiniz neyse neyi istediyseniz planlı bir şekilde hareket etmişsiniz ki edeceksiniz de edinlerim ben de size planlı bir şekilde hareket ettiğinizde doğuş yaşayacaksınız gerçek yolu bulacaksınız bu yolu bulduğunuzda aman Allah'ım köklü kuruluş geliyor kendiniz gibi becerikli artık işiniz mesleğiniz hedefiniz her neyse hedefinizde size faydalı olacak kişileri çekeceksiniz kendinize aynı şekliyle de o kişiler de sizi kendine çekecek çektiniz mi güçleri birleştirdiniz mi buyurun ortak nokta anlaşmalarıyla hedefi belirliyorsunuz ya da ortak iş yeri açacaksınız, ortak işler kuracaksınız, şirket kuruyorsunuz, nasıl istiyorsanız. Mükemmel çıktı sevgili kariyer yolunda ilerleyen yengeçler. Çok güzel çıktı sizlere. İş başvurusu yapmış olan arkadaşlar veya çalışıyorsun. Hiç fark etmez. İş başvurusu yapmış olan arkadaşım. Planlı hareket etmişsin, bir şekilde iş başvurunu yapmışsın, bekliyorsun, doğuşa gideceksin. Gerçekten de sizin çalışabileceğiniz yere başvuru yaptığınızı söyler kartımız gerçekle karşılaştın onlar seni çekecek sen onları çekeceksin hiç merak etme köklü kuruluşu yapacaksın nasıl yapacaksın ortak noktada anlaşacaksınız der İş başvurusu yapmış olan arkadaşlarım da süper çıktı çalışıyor mu benim yengeç kardeşlerim İşiniz var zaten çalışıyorsunuz uzun vadeli planlar güzel planlı hareket ediyorsun Borcun mu var, harcın mı var, sıkıntın mı var, kurtuluyorsun, köklü kuruluş halindesin veya hala çekmeye devam edebilirsin. Ya da bu şekil olan kişiler sizi kendine çekebilirler. Ya yengeç kardeşim gel beraber ortak iş yapalım diyebilirler. Çalışan yengeç arkadaşlarımıza bir üst seviyeye çıkabilirsiniz. Ortak beraber şirket bile kurabilirsiniz. Bir dükkan açabilirsiniz sevgili yengeç arkadaşlarımın çalışanları. Süper çıktı. Üç boyutlu anlatmaya çalıştım. Süper çıktı. Bu tamam. Kasım ayı içerisinde kariyeriyle ile alakalı mücadele veren yengeç arkadaşım. Süper. Şanslı yere doğru gidiyorsun der kartımız. Güzel şansa gidiyorsun. İş başvurusu yapmış olan arkadaşım. Sen de çok güzel yere gidiyorsun. Çalışan arkadaşım da huzuru bulacaksın. Hiç merak etme. Şimdi ay başını bekleyen kardeşim. Örneğin çalışan bir bayansınız asgari ücretle çalışan bir kardeşimsiniz veya emekli bir bayısınız veya bayansınız değil mi? Faturalar bir yandan böyle bir dengeler kaymış. Değil mi? Ay başını getiremiyoruz. Dürüstçe mücadele ediyoruz ama biraz da soğuk rüzgarlar estiriyoruz. Değil mi? Zaman zaman çocuklara kızıyoruz, eşimize kızıyoruz. Niçin bu böyle oluyor? Neden ayağımızı yorgana göre uzatamıyoruz? Bu masraflar da nereden çıktı? Merak etmeyin, ilişkileriniz de düzelecek evde karı koca örneğin çoluğunuzla çocuğunuzla sevgili arkadaşlarım biraz dengede sıkıntınız var maddi açıdan biraz aylık bütçenize sıkıntı var yok değil bakın bunun için mücadele vereceksiniz belki de işinize diyeceksiniz ki ya ay başına kadar biraz dişini sık tabiri caizse şu sıkıntıları bir atlatalım dengemizi bir kuralım ondan sonra zaferimizi yapalım değil mi her şeyi üst üste almayalım diyeceksiniz Böyle bir mücadele bu sevgili yengeç kardeşim. Bunu yaptınız mı bu sizi bakın. Hem ilişkilerinizi düzeltecek, aile içi ilişkilerinizin düzelmesi demektir. Hem de zafere getirecek sizi bu. Bu kartımız, zafer kartımız. Bu kartımızda sadece dengenin kaybından söz etmez. Şanslı yere doğru gideceksiniz der. Çok da kötü çıkmadı, güzel çıktı. Sevgili bütçesinde zorluk yaşayan, yengeç burcu arkadaşlarımız evet şimdi bakalım mutlaka borçlu olan yengeç burcu arkadaşlarımız var değil mi krediler çekildi ev aldınız ne bileyim araç aldınız iş kurdunuz ya da farkında olmadan böyle kredilere şey oldunuz değil mi? kefiller oldunuz vesaireler falan borçtan iki yaka bir araya gelmiyor sevgili arkadaşlarım dikkatlisiniz bakın çok da kötü kartlar gelmedi dikkatlisiniz sevgili borcu olan yengeçler Son derece dikkatlisiniz ama buna rağmen de az ya da çok borcunuz her neyse sizin de bir geliriniz var bakın düzen devam ediyor. Bir şekilde devam ediyor bir taraftan da gidiyor. Gidecek çünkü çare yok. Borcumuz var o borcu ödemek durumundayız. Bundan dolayı da ister istemez belimiz bükük. Belimiz bükük ve hayal kırıklığımız var. Zannettik ki onu zamanında biz yaparken. Öyle hemen 3-5 günde bir ayda işin içinden çıkacağız zannettik. Öyle 3-5 günde haftada ayda bu işin içinden çıkılmıyor. Ama her şey bitmedi güzel kardeşim. Akımın devam ediyor. Bak gelirin var. Gelirin var ki borca girmişsin. Gereksizler bitmiş. Tamam devirmişsin. Bak arkada iki tane kupan duruyor. Her şey bitmedi der bu kartımız. Arkana bak arkana. Tamam. Ortak noktada anlaşacağın kişiler var. Bu evde eşin olabilir. Aile büyüklerin olabilir, patronun olabilir, bir iş arkadaşın olabilir, bir dostun olabilir. Birileriyle ortak noktada anlaşacaksın. Sevgili borcu olan yengeç kardeşim. Evet sizlere de yardım elleri uzanacak. Bir şekilde ya kişi sizi kendine çekecek ya bu borcun içinden çıkmak için gel şunu yapalım. Ya da siz karşı tarafa bu teklifi getireceksiniz. Kötü bir şey yok. Gayet dikkatlisiniz. Merak etmeyin. Akımınız da yerinde. Sevgili yengeç arkadaşlarım güzel bir şeyler de geliyor. Hiç merak etmeyin güzel güzel çıktı. Ondan sonra diyor ki meleğim özgürleşeceksin. Kısıtlılık bitti, özgürsün. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark etmeliklerin bunun için çalışıyor. Evcil, narin, güzel kalpli yengeçler, sıkıntı yok. Evren size yardım ediyor bakın. Sizlere yardım edecek eller uzanıyor. Birisi ucundan tutacak Bir işin ucundan birisi tutacak Merak etmeyin Sevgili yengeçler hadi bakalım Çok güzel Şimdi sıra akrep arkadaşlarımızda Yengeçten akreplere geçtik Evet akrep arkadaşlarımızın Kasım ayında kariyer durumları iş hayatları Aylık bütçesi ve borçlar Ne alemde olacak Şöyle kartlarımızı biraz karıştıralım Yengeçlerinki çok güzel çıktı Bakalım akrep arkadaşlarımızın kariyeri iş hayatına önce bir bakalım. Sevgili arkadaşlar. Hmm, güzel. Harika. Çok güzel. Başta zaten sevgili arkadaşlarım. Bakın. Sevgili akrepler şimdi sıra sizde. Kasım ayı içerisinde kariyer, iş, para durumunuz, aylık bütçeniz ve borçlar diyerek çıkış yapacağım sizler için. Bakın ne kadar güzel. Kariyerinizle önce kariyerden başlayalım kariyeri için mücadele eden arkadaşım canlılık geliyor bakın destenin altını ilk kez gösteriyorum ilk başta onu göstermiş oldum sizlere bir şeyler uzanacak yardım elleri uzanacak sevildiğinizi hissedeceksiniz ama anne baba ama kardeş ama bir aile büyükleri babane dede gibi birileri size yardım elleri uzatacak ya arkadaş çevreniz ya dost çevreniz ya da birlikte olduğunuz irtibatlı olduğunuz kariyerinizle alakalı kimlerle irtibattaysanız sevgili akrep arkadaşım yardım elleri bir şeyler uzanacak size bununla beraber şanslı yere doğru gideceksiniz kartım bunu söylüyor şanslı yere doğru gideceksin der şanslı yere doğru gidiyorsun uzanmakla da kalmıyor ikinci kez de diyorlar ki size gel beraber ortak ortak olalım gel bu kariyer yolunda beraber ilerleyelim diyecekler sizlere böyle bir uzantı meydana gelecek iki boyutlu geliyor bu da sizi şanslı yere doğru getirip bakın canlan canlanmak demektir canlılık demektir kartımız canlılık gelecek canlanacaksın ya sevgili akrep kardeşim Kasım ayı çok güzel geçecek harika sıkıntı yok kötü bir kart yok destekler var kariyer yolunda ilerleyen akrep arkadaşım için iş başvurusu yapmış olan sevgili akrep arkadaşım aynı şekliyle iş başvurusun nerelere yaptınsa bir şeyler uzanacak bu uzanan şeyleri tabi hepsinden belki de haber gelmeyebilir bir tanesinden gelecek veya beklemediğiniz anda size farklı bir yerden buraya başvurdun buradan yani niye boş duruyorsun gel benim yanımda çalış diyecekler böyle de bir şey var ne umduk ne bulduk kişi size bir şeyler uzanacak sevgili akrep arkadaşım iş başvurusu yapmış olan arkadaşım veya yapmadığında kader sana bir şeyler getirsin istiyorsun uzanacak size teklifler gelecek Geldi mi teklif ortak noktada anlaşacaksınız oldu tamam diyerek bakın bir canlılık gelecek iş arayan iş bekleyen sevgili akrep kardeşim bay bayan hepinize söylüyorum cinsiyet yok hepiniz için geçerli çünkü ben burca bakıyorum şu an bir şeyler uzanacak bu da sizi şanslı yere getirip canlandıracak çok güzel iş hayatı da güzel çıktı çalışan arkadaşlarım için de aynı şekliyle ya Şengül benim işim var zaten ben işimde daimim sürekli çalışıyorum. Tamam güzel kardeşim. Öyleyse sevildiğini hissedeceksin. Nerede hissedeceksin? Çalıştığın iş yerinde hissedeceksin. Evinde hissedeceksin. Sevildiğini hissedeceksin. Şanslı olduğunu hissedeceksin. Ve bununla kalmayıp çalışıyor musun? Yine hala bakın ya patronunuz size bir kupa uzatacak ya da kupa demeyelim. Yani kupası Allah aşkına. Kupa değil de. bir şey bir teklifle gelecek size. Veya bir iş arkadaşınız bir teklifle gelecek size bir şeyler uzanacak çalışan akrepler bu da sizi canlandıracak canlılık geliyor ya yani canlılık da ne olsun güzel kardeşlerim şanslı yere doğru gideceksiniz iş ve kariyer durumunu süper çıktı şimdi çalışan bir bayansınızdır veya asgari ücretle çalışan bir kardeşimizsinizdir ya yani da emekli bir abimizsinizdir neden olmasın değil mi çocuk çocuk okutuyorsunuz veya nişanlı çocuklarınız var maddi durumuna bakalım mı aylık bütçeye bakalım sevgili akrep arkadaşlarımızın hedef belirlenmiş güzel maddiyat güzel harika başarı var der tutuculuk var der birbirimizi sahiplendik der güzel aile içi güzel maddi olarak maddiyatta sizlerde aylık bütçenizde ne kadar asgari ücretle çalışıyor olsa da benim sevgili akrep kardeşim güzel yani dikkatlisin Hedefi belirlemişsin ben bu çizgiyi aşmayacağım. Bu çizgide ilerleyeceğim diyerek bakın başarıyı elde etmişsin güzel kardeşim. Elde etmeye de devam edeceksin. Çünkü bakın doyum geliyor. Aile içinde iyi niyet var. Ama evlisiniz evli değilseniz güzel kardeşim. Annen baban kardeşlerin her şey güzel. Her şey güzel. Hadi bakalım çok güzel çıktı sizin aile bütçe durumu. Şimdi borçlu olan akrep arkadaşlarımıza derken aman Allah'ım bu da neyin nesi Şimdi borçlu olan arkadaşlarımız güzel hmm. Güzel harika evet çok güzel Sizler şanslı çıktınız Kasım ayı içerisinde sevgili akrepler Kariyer peşinde koşan iş peşinden koşan Aylık bütçesi için mücadele eden ve borçlu olan akrepler Harika süper güçlü çıktınız iyi çıktınız hangi burcumuza geldi bilmiyorum şu an hatırlamıyorum burçlardan biri de çok şanslı çıktı Kasım ayı içerisinde çünkü ben buraya oturuyorum sevgili arkadaşlarım koçtan bir giriyorum balıktan çıkıyorum benim işim böyle bir iş sevgili arkadaşlarım borçlu olan sevgili akrepler aman Allah'ım bu nedir gözünüzü sevdiğiminin bu nedir çok fırsatlar yakalayacaksınız çok fırsatlar yakalayacaksınız borçlu olan arkadaşlarım köklü kuruluş yapıyorsun Paralı kişileri, becerikli kişileri, eli iş tutan, para tutan, işinde, gücünde güzel ilerleyen kişileri kendinize çekeceksiniz. Evet, yoğun duygular hissedeceksin. Şu verimliliği daha çok büyüteceksiniz güzel kardeşim. Çünkü borçlarınızdan dolayı, bakın bilmiyorum uzak mesafeden görebiliyor musunuz? Bakın burası verimli, verimsiz yer daha fazla. Gelir az gider çok görülüyor. Siz de bundan kurtulmak için çok fırsatlar yakalayacaksınız. Bu fırsatları da benim sevgili akrep kardeşim çok güzel değerlendiriyor. Kendinize çekeceksiniz. Aynı şekliyle de karşı tarafta sizi kendine çekecek. Gel birleşelim. Sende bu arı var. Sen bu balı yaparsın. Tabiri caizse ben de biliyorum e biz niye duruyoruz? Ortak noktada anlaşmıyoruz hesabı. Çok çok çok fırsatlar. Borçlarınızı hafifletmek için hani kökten sileceksiniz demiyorum örneğin kredi çektiniz bir anda silinecek gibi olmayabilir sevgili arkadaşlar. Ama ne olur? Bir miktarı gider. Sıkıntı gider güzel kardeşlerim. Kabası gider değil mi? Bununla nasıl yapabiliriz? Köklü kişileri kendimize çekerek çok fırsatlar elinize geçecek. Bunları değerlendireceksiniz. Verimli akımı uzatacaksınız. Hadi bakalım. Evet sevgili akrep arkadaşlarım muazzam çıktı sizinle. Ne diyormuş meleğim? İşte bu daha ne olsun sana yardım ediyoruz diyor evren yardım eder de akrep iyi olmaz mı Allah aşkına size yardım ediyormuş evren sevgili kardeşlerim hadi bakalım yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven hadi iyisin diyor evet sevgili akrep arkadaşlarım kasım ayı mükemmel sizler için Allah bozmasın çok da fırsatlar yakalayacaksınız sakın o fırsatları kaçırmayın bazen bizler önümüze gelen fırsatları göremeyebiliriz değil mi bazen ben de göremiyorum hepimizin başında olan bir şey bu göremiyoruz ya önümüze geliyor görmüyoruz sevgili arkadaşlar çok güzel şimdi sıra geldi son burcumuz olan narin balığımıza evet balık arkadaşlarımızın bakalım vaziyetleri durumları neymiş kariyer iş maddi durum demeye kalmadı aman Allah'ım bu da neyin nesi benim sevgili narin balığım ama iyi son son güzel sevgili arkadaşlar şimdi kariyerinde şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız hep de bir şeyler böyle size yalanlar söyleniliyor birileri arkanızdan kuyunuzu kazıyor demeyelim değil mi canlar bazen bazı şeyleri elde etmek için küçük çaplı bizde yalan söyleyebiliriz buna da tabi yalan denmez de beyaz yalan denir veya küçük çaplı bir oyun düzenleyebiliriz değil mi canlar Şimdi önce kariyerden başlayalım. Benim sevgili balık arkadaşım kariyerine ulaşmak için değil mi? Küçük çaplı bir oyun yapabilir, küçük çaplı bir yalan söyleyebilir. Çünkü arayış içinde çok istiyor kariyerine ulaşmayı, maddi durumlarda başarı elde etmeyi çok istiyor. Sevgili balık arkadaşım kariyer peşinde koşan ebedi doyum istiyor, bir çatı altında mutluluk istiyor. Kendini huzurda hissetmek istiyor. Benim balık kardeşim ama burada küçük çaplı bir nane olayları çıktı. Çıktı mı çıktı. Şimdi onu, onu yapacak bir şey yok olabilir değil mi? Küçük küçük çaplı bir beyaz yalan diyelim. Ama ardından sizin bu küçük çaplı oyununuz sevgili kardeşlerim ama şöyle de bir şey var. Şimdi bazı balık burcu arkadaşlarımıza karşı tarafta bunu yapabilir sevgili arkadaşlarım. Size karşı tarafta bunu yapabilir. Azınlığa yapılacak ama çoğunluğunda siz yapacaksınız bunu. Çünkü neden? Kariyeri elde etmek için yapacaksınız. Değil mi? Evet. Aynı şekliyle de benim narin balıklarıma bazıları bunu yapacak. Ya işte sana burada ekmek yok. Yok burası sana göre yer değil gibi. Aklınıza yalan yanlış fikirler koyabilirler. Ama velakin benim sevgili balık arkadaşım pes etmiyor Hala arıyor. Kariyerinin peşinden gitmenin yollarını arıyor. Evet arayış içindesiniz sevgili arkadaşım. İş başvurusu yapmış olan arkadaşlarım da size de aynı şekliyle ya orada çalışılır mı? Oranın kadrosu dolmuş bence oraya hiçsen gidip başvurma gibi size yalan söylenilebilir. Çünkü su uyur düşman uyumaz demişler sevgili kardeşlerim. İstemez kişi. Sizin gidip orada çalışmanızı, değil mi? Oranın kadrosu dolmuş. Bence sen oradan ümidi kes. Oradan iş çıkmaz gibi örnek veriyorum. Bu tür yalanlar sizlere söylenilebilir ama siz benim gördüğüm kadarıyla pes etmiyorsunuz. Sevgili balıklar, iş başvurusu yapmış olan balıklar, arayış içindesin. Aradığını buluyorsun. Buldun mu? Bulacaksın. Bakın, güzel haberler gelecek. Karşı taraftan güzel haberler gelecek. Yalnız bu kartımız der ki bak diyor bunu görüyorsun düşmanın var düşmanların var Su sessiz ol sana haber gelecek haber geldiğinde ben şu gün şurada işe başlayacağım sakın söyleme diyor sakın ya düşündüğün gibi olmazsa ya karşı tarafa yalanlar söylenilirse ya senin işin kösteklenilirse sen yalancı çıkabilirsin diyor kartımız bunun uyarısını veriyor işlerini yoluna koyana kadar kimseye bir şey söylemeder. bu kartımız güzel kardeşlerim bunu yaptığın takdirde başarı seninle güzel haberler alacaksın der kariyeri için çalışan arkadaşım da iş başvurusu yapmış olan balık arkadaşım da hala şu an çalışmakta olan balık arkadaşlarım için Hepiniz bakın üçünüz için de bu geçerli 3 kişi için bu geçerli tamam Ay başında veya ben zam alacağım çalışıyorsun sevgili balık arkadaşım Zam alacaksın veya hafiften bir terfi olayların var Arada yalan dolan naneler dönebilir Sus diyor sus sakın söyleme Haberi alacaksın güzel haberler sana ulaşacak Yalancı çıkmamak için Kötülüğe uğramamak için sessizde kal diyor. Bakın diğer kısmından da size bunu yorumladım. Şu kartımız süperdir haberiniz olsun. Aman aman aman güzel kardeşlerim. Güzel çıktı. Yalnız bunlara dikkat susuyoruz. Sessiz ol tamam. Hadi bakalım kimseye söylemiyorsun. Yaptığın işi hedefini kimseye söylemiyorsun. Söylemediğin takdirde hem maddi hem manevi güçlü olacaksın. Bunu sakın unutma. Güçlü olacaksın der o kartımız. Şimdi aylık bütçe durumlarınıza emeklisiniz. Asgari ücretle çalışıyorsunuz. Veya çalışan bir bayansınız. Değil mi? Canlar hiç fark etmiyor. Gizemli durumlar var. Ama yine de evren tarafından da korunma olayları var. Değişimler gelecek diyor. Sevgili balık arkadaşlarımın aylık bütçelerine. Evren sizi koruyor diyor. Azize'nin karanlık bir yüzü vardır. Hem evren tarafından korunduğunuzu hem de bazı şeylerin gizemde kaldığını daha sonra da değişime uğrayacağınızı söyler. Bakın kupa kralımız sevgili balıklarımızın maddi bütçesi için söylüyor. Aylık bütçeniz için kötü mü? Hayır asla kötü değil değişimler geliyor. Sevgili arkadaşlarım zam alabilirsiniz önümüzdeki ay. Herhangi bir yerden hiç beklemediğiniz yerden bir şeyler elinize geçebilir. Çünkü evren var işin içinde evren var sevgili kardeşlerim değişim geliyor. Tek kelime değişim geliyor. Biz yine de ne kadar değişim gelse de şanslı yere doğru gideceksiniz. Ayağımızı yorupana yor uzatacağız diye nasıl olsa değişim geliyor diyerek ipin ucunu kaçırdığımızdan daha bizi kimse durduramaz da tutamaz da. Değil mi? Yine biz kendimizi kendimiz koruyacağız. Şimdi borç borçlu olan sevgili balık arkadaşlar kredi borcu olabilir. Herhangi borçlar, düğün borçları, okul borçları, borç borç borç Bakayım borç içinde kıvranan Oo, hem de nasıl acı çekiyor benim balık arkadaşım güzel kardeşim mücadele veriyor çok mücadele veriyor biraz da bundan dolayı da borçlara karşı olan acı çekiyorsunuzlar bu kartımız etki altındasın acı çekiyorsun mücadele veriyorsun fakat bir türlü bitmiyor borcun sonu gelmiyor dengen kaydı bundan dolayı dengen kaydı ama merak etme diyor Güneş ufukta yüzün dağların ardında yüzünü gösterdi. Şanslı yere doğru gideceksin. Ama nasıl gideceksin diyor sevgili balık arkadaşıma. Borçlu olan balığa şu an zaten geçmişte yaptığın hataların şu an acısını çekiyorsun der kartımız. Acıyı çekiyor musun? Sakın ola etki altında kalıp borcun biri bitmeden ikinci bir borca veya üçüncü bir borca girmiyorsun. Bunu yaparsan denge diye sende bir şey kalmaz. İşte böyle atım vaziyetini görüyorsunuz değil mi canlar? Dürüstçe mücadeleden söz eder ama soğuk rüzgarlar savaştan da söz eder sevgili arkadaşlarım. Şu vaziyet tabii ki hoş bir vaziyet değil. Böyle der mücadele edersin. Hiçbir şeyin etkisinde kalma. Elindeki borcun neyse onu öde, dengeni düzelt, ardından şanslı yere doğru gideceksinler sevgili balık arkadaşıma borçlu olan balıklarımıza bunlardan kurtulacaksın kendini kısıtlı tutuklu hissediyorsun der ardından bakın hatayı yapmayacaksın şoklara girme der şok şok şok korkuların var niçin daha beter olur muyum daha kötü duruma düşer miyim veya elimdeki aldığınız araç kurduğunuz iş veya ev aldınız değil mi onu kaybeder miyim olsa bu kartımız hayır onu söylemiyor kartımız artık diyor balık korkmana gerek yok sen zaten savaşı kazandın sen zaferi yaptın buna rağmen korkuyorsun der sen buna rağmen korkuyorsun böyle bir şey yok güzel haberler alacaksın bakın maddi işlerle alakalı haberler demektir güzel kardeşlerim yardım elleri uzanacak yalnız kasım sonrası olacak bu size kasım ayını baya bir açtık Merak etmeyin korkuları korkuları atın korkular yok yalnız bir şeylerin etkisi altında kalarak borcun biri bitmeden diğerine asla saplaşmıyorsunuz ayağınızı yorgana göre uzatacaksınız güzel Kasım sonrası maddiyatla alakalı güzel haberler alacaksınız sevgili borc içinde olan benim balık arkadaşlarım güzel insanlar tamam şu an için mücadeleniz devam ediyor ve acı çekiyorsunuz hatta çekmekle kalmayıp önünüzü bile görmediğiniz bir durumdasınız onlar geçecek zafer sizin zafere ulaşmaya rağmen tetikte olmaktan söz eder kartımız çünkü balık artık bu raddede zafere ulaştı evet ne diyormuş ardından bereket diyor meleğim bereketten söz ediyor sevgili balık arkadaşlarımızın geneline evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor kollarını aç ve al korku yok bereket gelecek sevgili kardeşlerim biz bunları yaşayacağız ki güzel yere doğru gidelim değil mi sefa cefadan geçiyor bitti bu kadar ee, evren de bunu bize yazmış yapacak bir şey yok birazcık böyle bu sıkıntıları çekeceğiz ki sonrasında şu sefayı sürelim mutlu aile tablosunu görüyorsunuz değil mi Evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik. Yengeç, akrep ve balık arkadaşlarım videomu kapatmadan öncesinde tekrar hatırlatıyorum. Birinci videolarımı ilk videolarımı paylaştım. çayfalı aşk hayatınız kanalım aşk hayatınıza duygularınıza ilişkilerinize yalnız bekar platonik, sevgili eksler evliler hiç fark etmiyor hepinizi sevgili arkadaşlarım tek tek ele aldım. Hala şu an değişik, ilginç videolar çekiyorum sizler için. Aşk hayatlarınızla alakalı tekrar hemen birkaç gün sonra yine yükleme yapacağım. Güzel kardeşlerim sizleri oraya davet ediyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Şöyle bir gözden geçirin. Oraya da bekliyorum. Buraya da benim olduğum her yere bekliyorum. Benim güzel, narin, yengeç, akrep ve balık arkadaşlarımı. Sizleri seviyorum. Güzel insanlar bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz.